master'ını tamam, bir şimdi. Ha ki. Hazır mıyız? Aşkım nasılsın? alana yaklaşma. İş nasıldı bugün? Şöyle biraz rahatlayın. Firma açıyorum. 1 2 saniye Atletini çıkarıyorum Kocakma daha iyi mi? Döne ona ona Ya hadi hadi Hadi bana Allah aşkına bana şey hadi. ya <gülüyor> Abi bir de vizyon atlet. <gülüyor> Neyse karşısındaki hep atlet giyiyor. Abi ben buna bak level attıracağım da bana o mikrofondan lazım. Kulaklı mikrofon. Tamam onu yapacağız. onu yapacağız. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bak şöyle iki serçe parmağımla eski berberler yapardı ya kulağın içine sokardı böyle. <gülüyor> Mikrofonun kulağımın içini biz diyeceğim böyle tamam mı? O sırada konuşacağım böyle enseden. Pamukla değil mi lan o? Pamukla pamukla aynen. Orayı böyle birleştiriyor kanka atıyor Ekipmanları ben hallediyorum oğlum <gülüyor> Ekipmanları hallediyorum bak O mikrofon, mikrofon çok pahalı ama Kendine bir senenin kası 36. ay Kemal abi 3. yılımız kutlu olsun Ya biliyorum dilimde tüy bitti ama artık Benim şu işi yapsak <gülüyor> Benim o şey Atmadılar ki bana da Allah Allah kaşı mı o? Oğlum kaşlarımız da uzadı şu korona zamanında ya. Eray ne yapacağız bu kaş işine? Benimki orman oldu amına koyayım yine. Vallahi ben Kaşlar bıyıkla kaşa aynı anda kestiriyordum ama <gülüyor> Doni 31. ay onu okumuştum. Esperza 7. ay, Ösken 6. ay, Puls 7. ay, Cruzy 3. ay efe, 2. ay çok le